Arkadaşlar ben Sezer, Ben de Kubilay Bugün sizlere çadırı yağmurda korumak için neler yapabileceğimizi göstereceğiz Arkadaşlar yağmurlu ve rüzgarlı havalarda çadırda korunmak için iki tane yöntem göstereceğiz Biri streç, deri ise da. Buran da besitliç ile rüzgar ve yağmurdan korunabilirseniz onun videosunu da çekiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda brandamız bu şekilde durmaktadır. Yani yağmur veya rüzgarda biraz daha etkili oluyor. Şu şekil göstereyim. Kenar taraflarını böyle çaktık, biraz daha uzun kalıyor. İçeriden içeri girmek istediğiniz zaman da bizim kendimiz burada bir fermal yaptık. Şekilde açabiliyorsunuz. Şu tarafta delik var. Bu deli yanınızda ağaç falan varsa biraz daha geniş durabiliyor bir de içeriden şu şekilde göstereyim. Gayet kullanışlı oluyor. Yani a ve BIM, Carrefour, Migros gibi yerlerden aldığınız çatırlarda genellikle %99 su alma ihtimali çok yüksek olacak yağmurlu havalarda. Ek yerlerinden özellikle çok su alıyor. Bir de şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın. Karşı tarafta ağaç varsa bir ip karşıtığında şöyle bağlayabilirsiniz. Ön tarafı biraz daha uzun kalıyor. Böyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlere şimdikiyle nasıl yağmurdan ve rüzgardan korunur onu da göstereceğiz. İkinci yöntemimiz olan sitleşi arkadaşlar. Şu anda çadırımızı kapatacağız. Bu da branda kadar olmasa da yine bir etkili bir yöntem olarak şey yapılabiliyor arkadaşlar. Hatta kışın çadırınızı biraz da sıcak tutabiliyor. O yandan güzel bir yöntem. Onu da gösteriyoruz arkadaşlar. Bir ortadan başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda şilinikle etrafını kapattık. Sitreçimiz şilinimiz az olduğu için tamamen kapatmadık. Örnek olarak bu kadarını gösterdik. Size yakın çekimden de şimdi gösteriyorum. Evet arkadaşlar şu anda sitreçimizi bitirdik. Şu anda sitreç bu şekilde. Bu taraflardan hava bırakırsanız daha iyi olur. Çünkü içeride nem yapmasın. Buralarda havalandırma yerleri açabilirsiniz. Ben örnek olarak şu anda böyle gösteriyorum. Sitreçimizi bu şekilde özellikle şu ek yerlerinden kapatırsak Bizim için daha iyi olur çünkü yağmur yağdığı zamanlarda Bu taraflardan su alma ihtimali daha yüksek oluyor Hani en çok su alan taraflar bu ek yerleri oluyor Onun için genellikle şu tarapları kapatmaya özen gösterelim Bu kenarları Bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar Sitle çağız olduğu için ben tamamen kapatmadım size örnek olarak gösterdim Hani bu da etkili bir yöntem olabilir Yağmur lavalarda güzel bir şey yapabiliyor Şu şekilde göstereyim arkadaşlar Ön tarafını zaten kullanacağımız için kapatmadık. Zaten en çok su alanlardan bir tanesi asıl yerleri. Genellikle bu üst taraflardaki ek yerleri bir de aşağıki taraflardaki kısımlarda çok oluyor. O yüzden aşağıki kısımları da kapatırsanız daha güzel olur arkadaşlar. Biz şu anda aşağıya kapatmadık kalmayacağımız için. Buraları bu şekilde kapatırsanız aşağıya kadar şu şekilde. örnek olarak bir tane yaptık. Böyle komple kapatırsanız daha iyi olur. Eşlerden arkadaşlar çadır kurduğunuz zamanlarda kenarlarını çekiç varsa çekişte kazarsanız yağmur yağdığı zamanlarda o kanallardan akıp gider aşağıya doğru direk girmez. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tanesini branda ile bir tanesini sitleç ile kapatmış olduk arkadaşlar. Buna benzer birkaç tane daha çok yöntem oluyor arkadaşlar. İsterseniz brandayı bizim yaptığımız gibi direkt üç tarafa değil de ağaçlık bir alandaysanız üstüne de gölge amaçlı da kullanabilirsiniz. Hani yağmur yağma mesela. Güneşli alanlarda gölgelik olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yağmurdan nasıl korunacağımızı, birinci yöntem olan branda, ikinci yöntem olan çinik ile videomuzu göstermiş olduk. Bana benzer videolar görmek istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir kafanızda takılan bir soru varsa yorum olarak aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir <Gülüyor> <Gülüyor> bitti.